Ya gerçekten öyle. Sezon başından beri çok e, inandık, istedik. E, bunun için çok mücadele ettik. Dediğiniz gibi çok fazla emek var. Sadece futbolcular değil, e, yönetimi, taraftarı, bütün çalışan personelimiz. Herkes e, şampiyonluğa inanmıştı zaten. E, bunun için de çok önemli bir mücadele verdik. E, her yani zor şartta bile e, birlikte ayakta kaldık. E, tekrar ayak atmasını bildik, öyle diyeyim. E, i̇yi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum genel anlamda. E, tabii bunu sonuca ulaştırmak, şampiyon olabilmek çok önemliydi. Biz de bunu kazandığımız için inanılmaz mutluyuz. Hani bunun tarifi yok. Gerçekten çok büyük bir camia. Bunu burada yaşamak, bu güzel duygulara şahit olmak, Çin'de olmak çok özel benim için. Güzel bir sezonlu, şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz ve bu konuda da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.